Aşağıdaki dairelerden hangisi dört eşit parçaya bölünmüştür? Doğru olan tüm şıkları işaretleyiniz. Hadi bakalım. Bunların hepsi zaten dört parçaya bölünmüş. Ama bakalım dört eşit parçaya bölünmüş mü? Örneğin bu daire. Evet, dörde bölünmüş ama bu bölüm bundan daha büyük. Yani eşit bölünmemiş. Ama bu yukarıdaki üç tanesi eşit parçalara bölünmüş gibi duruyor. Öyle değil mi? Yani buradaki dört parça eşit. Buradaki dört parça da eşit ve buradaki dört parça da eşit. Yani bunların hepsi doğru. Hepsi dört eşit parçaya bölünmüş ama bu aşağıdaki bölünmemiş. O yüzden onu tıklamıyoruz. <gülüyor> Harika, hadi devam edelim. Bu sefer kareleri bölmüşler. Hangi kare eşit dört parçaya bölünmüş diye soruyorlar. Hadi bakalım. Bütün kareler dörde bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ama hepsi 4 eşit parçaya bölünmemiş. Örneğin, bu karenin bu parçası buradan çok daha küçük. Ama diğer karelerde parçaların hepsi eşit. Bakın, burada 4 üçgene ayrılmış ve hepsi eşit. Burada da küçük 4 tane kare oluşmuş. Bunların da alanları aynı. Bunu da işaretliyoruz. Burada da 4 eşit dikdörtgen oluşmuş. Bunu da işaretliyoruz. Bence devam edelim. Ben çok eğleniyorum. Aşağıdaki dairelerden hangisi 3 eşit parçaya bölünmüştür? Bu soru aynı diğerleri gibi. Ama bu sefer eşit 3 parçaya bölünmüş olanı bulmak istiyoruz. Bu 4 eşit parçaya bölünmüş, yani bu olmaz. Bu 3'e bölünmüş, tamam ama parçalar eşit değil. Bu parça buradakinden çok küçük. Bu 3'e bölünmüş ve hepsi eşit. Bu parçanın alanı buna ve buna eşit, o yüzden bunu işaretliyoruz. Bu daire de 3'e bölünmüş ama parçalar eşit değil, aynı bunun gibi. Yani doğru tek şıkkımız bu. Aşağıdaki dairelerden hangisi 3 eşit parçaya bölünmüştür? Evet, bu da aynı diğer sorular gibi. Şıklara bakalım. Bu 4'e bölünmüş, bu eşit bölünmemiş, bu 3 eşit parçaya bölünmüş, evet. Doğru olan bu. Hadi hızlıca son bir tane daha yapalım. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi dört eşit parçaya bölünmüştür? Dört eşit parça arıyoruz. Bu doğru, dört eşit parça. Bu ikiye bölünmüş. Bu da doğru. Bu eşit bölünmüş ama altıya bölünmüş. Doğru şıklarımız bunlar. İşte bu kadar.